Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşmak üzere sizlerle beraber olacağız. Postmodernizmin ortasında doğru bilgi ayrışı, doğru bilgiye nasıl ulaşırız adlı konuları incelemek adına bugün e, Türkiye'de çok önemli bir kuruluş olan, çok önemli bir işe de hizmet eden Teyit Orkun kurucusu Atakan Hocamız ile beraberiz. Dilerseniz Atakan Hocamızı şimdi e, hemen yayınımıza davet edelim. Atakan Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir hocam. Teşekkür ederim. Ee, Sıcaklarla boşuyoruz. Siz nasılsınız? <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim. Sizin de dediğiniz gibi çok çok sıcak bir dönemden geçiyoruz. Ee, hocam dilerseniz yayınımıza başlamadan önce elbette ki bugün teyit torktan doğru bilgi arayışından sıklıkla bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce Mehmet Atakan Foça kimdir bunu e, sizden bizzat öğrenmek istiyoruz. Tabii ben yaklaşık 10 senedir gazetecilik yapıyorum. 2009'da başladım ve Ankara'ya geldiğim 2010 senesinden beri aslına bakarsanız hem dijital yayıncılık hem de internet sitelerinde farklı çeşitlerde bilgiler ürettim. Bunlar röportaj zaman zaman sokakta eylemlerin ya da davaların takibi gibi e, mobil habercilik denemeleri de e, dahil olmak üzere. E, 2014'ten bu yana da aslında doğrudan e, sahte haber, doğrulama, pek üzerine çalışıyorum. eleştirel düşünce e, üzerine biraz daha e, okuyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, yani temelde aslında ilgi alanım biraz daha internet ve demok demokrasi. E, bu ikisi arasındaki ilişki e, ilgimi çekiyor ve bunun üzerine e, çalışıyorum. Teyitide 2016 yılında aslında buralardaki çalışmaların bir ürünü, bir sonucu olarak kurmuş bulundum. Şu anda da gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Evet, yani sıkı takipçilerinden, takipçilerinizden biriyim hocam. Hatta sanırım yaklaşık bir saat öncesine kadar da İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir İçerik yayınladığınız bir yandan da onları takip ediyorum. Gerçekten aktif olarak çalıştığınızı hem görebiliyorum hem de sizler de bu aktifliğin etkin bir şekilde rol oynuyorsunuz medyada diye söyleyebilirim. Hocam şimdi dilerseniz sorularımızla devam edelim programımıza. Teğitin yolu çıkış serüveninden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Toplumun işleyişine etkisi oldukça yüksek olabilen veya bu zaten halihazırda yayınladığı pek çok içerik ile zaten etkin role bürünen Teyit Orkun, toplumun hangi eksininden veya ihtiyacından hareketle kurulduğunu bize aktarabilir misiniz? Yani biz 2016'da Teyit'i kurduğumuzda Türkiye çok zor bir dönemden geçiyordu, sizin de hatırlayacağınız gibi e, bu e, birçok bombalı saldırının yaşandığı, evet. birçok e, çok çok fazla insanın öldüğü olay aylarla e, sarsılan bir dönemdi e, gündemimiz. E, ve e, o dönemlerde yine bu pandemi ekrana e, ya da mobil telefonunda düşebildiği dönemler bu kriz dönemleri e, 2016'da tam olarak böyle bir dönemdi 2016-2015 e, biraz daha e, biz insanların korkudan panikten ve güvensizlikten kaynaklı çok fazla yanlış bilgi paylaştığını zaman zaman da bu yanlış bilgi paylaşımının birbirine yardım etme duygusundan ihtiyacından ortaya çıktığını fark ettik. Tabii ki burada e, bilinçli olarak yayılan yanlış bilgilere e, hesaba katmak lazım. Özellikle haber sitelerinin ya da e, haber medyasının Türkiye'de gün geçtikçe daha daha doğru bilgi vermekten uzaklaşması e, bizim gibi kuruluşların ortaya çıkmasına yönelik bir ihtiyacı da doğurmuş oldu aslında. E, 2016 bunların hepsinin kesişimi olan bir yıl bizim için. E, dolayısıyla e, aynı zamanda 2016 Türkiye'de e, pek çok e, aynı jenerasyondan girişimin kurulduğu da bir yıl. E, dolayısıyla o, o, o yıla özgü bir e, kesişme hali durumu da var. E, böyle bir e, ortamda aslında feyit'i e, kurmuş olduk. Böyle bir e, yılda kurmuş olduk. E, o zamandan bu yana işte neredeyse 4 sene geçti. Ve 4 sene içerisinde biz tespit ettiğimiz ihtiyaçların çok büyük anlamda doğru olduğuna dair eee çok fazla veri elde ettik. Çok fazla geri dönüş elde ettik. E, giderek e, teyitin etrafında bir topluluk e, oluşmaya ve büyümeye başladı. E, bizim okurlarımız, kullanıcılarımız sadece e, bizi takip eden insanlar olmakla kalmadı. Bizimle birlikte çalışan, bizimle birlikte araştırma yapan gerektiğinde bizimle birlikte bu doğru bilginin mücadelesini veren insanlar haline geldi. E, bu anlamda e, bu tarz örnekleri gördükçe biz gerçekten e, yaptığımız ihtiyaç tespitinin çok çok doğru olduğunu e, anlamış e, durumdayız bugün. Hı hı. Teşekkür ederim hocam eklemelerinizden dolayı. Yani dediğiniz dönemi ben elbette ki biraz daha yaşım küçük ama yani o dönem tüm Türkiye tüm Türk halkı için oldukça zor bir dönemdi. Oldukça korkulu bir dönemdi diyebilirim. Çünkü gün geçtikçe gün ardına e, bombalama haberleri, işte patlama haberleri e, yayılıyordu ve insanların gerçekten de sağlıktır aman sağlıkları diyorum hayatlarından endişe eder duruma gelmişlerdi. Hatta ben de e, hiç unutamam bir kongre vardı Ankara'da fakat o e, olaylardan sonra kongreye dahi katılmaktan çekinir olmuştuk biz öğrenci arkadaşlar olarak. Teşekkür ederim hocam bilgileriniz için tekrardan. Şimdi. Doğru bilgi nedir sorusunu sormaktan ziyade çünkü hocam e, hani felsefik bir soru o, olması buradaki yani şu anda yapmış olduğumuz programı çok çok daha uzun sürelere taşıyacaktır. Bu yüzden doğru bilgiden ziyade e, bilginin e, bir topluluğa, bir e, bireye nasıl katkıda bulunduğunu, doğru bilgiye neden ihtiyaç duyduğumuzu sizden öğrenmek isterim. Çünkü Teyit Orkun burada en önemli e, rollerinden bir tanesi doğru bilgiye giden o çetrefilli yolları bizler için kendisi tespit edip bizi doğru bilgiye ulaştırmak ve yanlış bilgilerin, dezenformasyonların önünü açmak, bunlara karşı koymak. Bu yüzden de temelde doğru bilgiye neden ihtiyaç duyarız sorusunu sizlere sormak istiyorum. Hı hı. Orada belki bir, bir şeyi düzeltmem ya da biraz daha iyileştirmem gerekiyor. Aklım söylediğiniz yerde. Yani biz doğrudan teyit.org olarak işte doğru bilgiyi veren bir meca olmanın ötesinde biz insanların nasıl doğru bilgiye ulaşacaklarını şekilde doğru bilginin sözcüsü, savunucusu ya da bunu, tabii ki doğru bilginin savunucusuyuz ama doğru bilgiyi ifade eden ve bu doğru bilgi üzerinde tekel kurmuş bir organizasyon olarak görmüyoruz kendimizi. Öyle de görülmek istemiyoruz. Aksine biz internet kullanıcılarını güçlendiren bir platform olmak istiyoruz. İnternet kullanıcılarının yanlış bilgiyi gördüklerinde anlayabildikleri bir e, dünyada yaşamak istiyoruz. E, dolayısıyla kendimizi daha güçlendirici bir pozisyonda kullanıcılarla topluluğumuzla kurduğumuz ilişkiyi daha güçlendirici bir pozisyonda e, görmek istediğimizi belirtmiş e, olayım. Buna yönelik çok fazla çalışma da yapıyoruz. Belki e, ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Sadece yaptığımız şey bu doğrudur, bu yanlıştır demek olmuyor. Çoğunlukla bunun ötesine e, çokça geçiyoruz aslında bakarsanız. Doğru bilgi niye ihtiyaç duyuyoruz sorusu da çok temel bir soru aslında. Yani e, doğru bilgi kadar e, tabii ki yanlış bilgi yalan e, ya da e, dedikodu dahi aslında çok toplumları, toplulukları insan topluluklarını kuran şeyler bunlar. Yani, Aynen bir arada insan, da. Tutar. De, doğru insan doğasından tamamen e, uzak ya da işte e, kötücül, görü, asla hayatımızda olmaması gereken şeyler olarak ifade etmek doğru olmaz. E, yalan insanlık tarihinin her zaman e, insan tarihinin en başından beri her zaman vardı. Dil ortaya çıktığı anda yalan da ortaya çıkıyor zaten. E, fakat bugünü farklı kılan bazı şeyler var. Bunlardan biri yaşadığımız toplumların düzeniyle alakalı, yönetim biçimiyle alakalı. En başta demokrasiyle alakalı. E, demokrasi bir arada yaşayan insan topluluklarının birbirinden doğru bilgi temelinde haberleştiği bir düzeni varsayar. Ee, ve e, demokrasinin iyi işleyebilmesi için insan toplulukları doğru bilgi temelinde bir şekilde birbirlerinden haberdar oluyor olmalılar. Ve buna göre tercihlerini, kararlarını veriyor olmalılar. Ee, şimdi en başta doğru bilgiye de ihtiyaç duyuyoruz sorusuyla alakalı verebilecek e, bu minvaldeki ilk cevap bir arada kalabilmek için olmalı aslında. Bir arada yaşayamaya devam etmek için olmalı. Daha doğru temeller üzerine bir arada kalabilmek için hocam? Kes kesinlikle evet. öyle. Yani bunun çok farklı yansımalarını zaten görüyoruz. İşte özellikle ayrımcılık boyutunda Türkiye'de Suriyeli mültecilerle alakalı yayılan yanlış bilgiler konusunda zaten herkesin aşağı yukarı bir deneyimi e, olmuştur internet kullanıyorlarsa. Ee, bir arada yaşamak için önemli. İkincisi doğru bilgi, doğru karar almak için önemli. Kendi hayatlarımıza dair kararlar verirken, sağlığımızla ilgili kararları verirken, ya da e, kiminle e, evleneceğimizi, kiminle hayatımızı paylaşacağımızı ya da kiminle dostluk edeceğimizi e, belirlerken dahi e, doğru bilgiye ihtiyaç duyarız. Yani e, bir, bir kişi hakkında, bir olay hakkında, e, bir gelişme hakkında e, aldığımız bilginin doğru olduğundan emin olmak isteriz ki onunla alakalı vereceğimiz kararlarda bizi daha sonra hataya ya da e, içinden çıkılamaz maceralara sürüklemesin. Dolayısıyla doğru bilgi her zaman doğru karar aldırır. Yanlış bilgi de yanlış karar aldırır bu açıdan bakıldığında. Bu ikisi bence çok temel şu anda yaşadığımız bu kadar karmaşık ilişkilerin olduğu dünya içerisinde çok temel iki madde söylenebilecek. Hı hı. Teşekkür ederim hocam. Şimdi benim hani sorumu yanlış aktarmamda siz bir düzeltme yapmışsınız. Yani daha çok kişinin doğru bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda onlara destek vermek, onları güçlendirmek istiyorsunuz ve belki de en önemlisi şüphe kaslarını çalıştırmak istiyorsunuz ki işte burada da aslında yanlış bilginin farkındalığını bir yandan da kişiye bireye topluma kazandırmak istiyorsunuz. Çünkü içinde bulunduğumuz toplumda ve sizin daha doğrusu kendi cümlemi kesiyorum ama sizin en çok sevdiğim özelliğiniz ise sizin toplumda Kurumunuzun en çok sevdiğim özelliği ise X'e Y partisi olsun Herhangisi, herhangi bir adı vesaire fark etmiyor. Hangisi doğru ise onun karşısında duruyorsunuz ve bu yüzden... Kimi zaman X partisinin taraftarı, kimi zaman Y partisinin taraftarı oluyorsunuz. Bu çok hoş çünkü tamamıyla adaletli, tamamiyle şeffaf bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün hani benim kişisel olarak hem sizi burada ağırlamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Hem de bu kurmuş olduğunuz kuruluşun amacına hizmet eden muazzam sebeplerden bir tanesi bu. O yüzden tekrardan ve tekrardan teşekkür ediyorum sizlere böyle bir tutum sergilediğiniz için. Şimdi hocam. Ee, i̇şiniz aslında şöyle biraz benzetme yapmak gerekirse bir dedektiflik işi. Çünkü siz e, hani doğru bilgi arayışındasınız. Hani sürekli olarak bu şekilde söyleyeceğim ama siz kusuruma bakmayın doğru bilgi arayışında olan bir kurumsunuz, bir Hı -hı. ekipsiniz Hı -hı. ve işiniz e, dizilerdeki o filmlerdeki dedektiflere benziyor. Ve bilirsiniz evet. ki o dedektiflerin önüne sürekli olarak zorluklar çıkar, sürekli olarak engeller çıkar ve bu engellerle baş etmek zorunda kalırlar. Peki sizin karşınıza ne gibi zorluklar çıkıyor? Sizin karşınıza bu bilgiye ulaşmakta neler engel oluyor? Bu tip konularda birkaç örnek verebilir misiniz veya günümüz döneminde, e, halihazırda hazırda mesela pandemi döneminde, ...bununla çok karşılaşmışsınızdır çünkü bilimsel veriler bile zaten bu soruya tekrardan değineceğiz daha detaylı bir şekilde... ...bilimsel veriler bile henüz net değilken nasıl bir yaklaşım sergilediniz bu doğru bilgi arayışındaki zorluklara karşı? Hı hı. Ee, şöyle şimdi biz çok farklı e, skalada içerikler üretiyoruz. Yani yayınladığımız analizler, incelediğimiz şüpheli bilgiler çok farklı e, alanlardan, tematik yerlerden geliyor olabilir işte politikadan çoğunlukla işte sağlık alanından spordan farklı farklı yerlerden şüpheli bilgileri incelediğimiz ortada zaten her birindeki zorluk farklı aslına bakarsanız yani çoğunlukla tabii ki yaşadığımız zorlukların başında açık kaynaklara erişememek ya da kaynakların açık olmaması geliyor şimdi bizi tarafsız kılan az evvel sizin de söylediğiniz gibi işte her partiye farklı uzaklıkta, yani aynı uzaklıkta olup farklı partilere eşit davranabilmek. Parti derken bunlar siyasi parti olarak da düşünmüyorum. Yani toplumun farklı parçaları olarak, farklı dünya görüşleri olarak düşünülebilir, söylenebilir. Bunlara bizi eşit mesafede kılan şey metodoloji aslında. Bir, me tek bir metodolojiyi. E, aynı iddialı, farklı iddialara aynı şekilde uyguluyor olmamız. Bizi farklı kılan, tarafsız kılan şey bu. E, bu metodoloji de bize e, yayınladığımız içeriklerde kaynakları açık şekilde e, belirtme yükümlülüğü getiriyor. E, bu yükümlülük e, hem e, International Fact-Checking Network tarafından, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından e, itibar kılavuzuna yerleştirilmiş ve bizim de kabul ettiğimiz bir sorumluluk. Hem de kendi metodolojimiz gereği, kendimiz için belirlediğimiz metodoloji gereği yapmamız gereken e, bir şey. E, şimdi burada açık kaynak meselesiyle alakalı e, yaşadığımız en büyük zorluklardan e, biri bu, açık kaynak e, konusu. E, eğer kaynaklar yeterince açık değilse e, ve kullanıcılarla paylaşabileceğimiz, e, onların istedikleri zaman ulaşabilecekleri netlikte, şeffaflıkta değilse, bir analizi yayınlayamadığımız durumlar çokça oluyor. Dolayısıyla bazen kişisel kanaatlerimiz ya da ekip olarak düşündüğümüz şey bir iddianın doğru ya da yanlış olduğu yönünde olsa dahi biz çok güçlü bir şekilde bahsi geçen iddianın yanlış olduğuna yüzde yüz emin dahi olsak eğer açık bir kaynak yoksa ortada ona dair bir yayın yapmamayı tercih ediyoruz. E, bu da aslına bakarsanız bize yöneltilen eleştirilerin çok büyük bir kısmında görmezden gelinen bir şey. Yani e, X konusunun e, apaçık ortada olduğu, yalan olduğu apaçık ortadayken neden Teyt'in e, yayın yapmadığı meselesi devamlı olarak e, Tate'e yöneltilen eleştirilerden biri e, haline e, gelmiş durumda. Fakat burada belirtim, belirtmem gereken şey şu, biz kanaatlerimize dayanarak Yada düşündüğümüz, hissettiğimiz şeye dayanarak bir yayıncılık yapmıyoruz. Biz kaynaklara, açık kaynaklara dayanarak bir yayıncılık yapıyoruz. Ve bu kaynakların güvenilir olduğundan, birden fazla kaynağın olduğundan, bu kaynakların birbirini doğruladığından emin olmakla yükümlüyüz. Şu an ekranda da gözüken ilkeler, işte metodoloji meselesi açık bir şekilde web sitemizde zaten yazıyor. Yani neye göre karar verdiğimiz, neye göre yayın yaptığımız çok belirgin. Dolayısıyla burada bir kamplaşma üzerinden Teyit'e e yöneltilen eleştiriler, işte yayın yapmak, yapmamak, onu yayınlamak, bunu yayınlamamak meselelerinde özellikle gözden kaçtığını düşünüyorum ben bu konunun. Metodoloji bizim için her şey aslında. Yani yaptığımız yayının tam ortasında oturuyor, tam göbeğinde oturuyor. Dolayısıyla metodoloji lafı geçmeden Teyit'in neyi yayınlayıp neyi yayınlamadığı hakkında konuşmak e, çok mümkün olmaz. E, tabii farklı başka zorluklar da yaşanıyor. Yani e, zaman zaman iddiaların, yankı fanoslarının internette de görüyoruz zaten. Evet. E, fakat bir yandan WhatsApp gibi özellikle kapalı mesajlaşma uygulamaları e, bizim e, çok büyük oranda elimizi kolumuzu bağlıyor. Çünkü bu uygulamalarda Dolaşan yanlış bilgiyi tespit edebilmek, Facebook'ta Twitter'da e, dolaşan yanlış bilgi tespit edebilmekten çok daha zor. E, çok ve zor. kullanıcıların bize göndermesi, aynen kullanıcıların bize göndermesi gerekiyor ki orada ne olduğunu bilebilelim. Oraya müdahale edebilelim. E, bu da bir diğer engel. Yani do doğru bilgi arayışında yanlış bilgiyi tespit edebilme zorluğu da var. Yani doğru bilgiyi ortaya koymak bir mesele. Yanlış bilgi tespit edip onu ezmek de bir mesele. Ee, zaman zaman şu da oluyor. Yani onu da belki paylaşabilirim. Ee, Başına ezdiğimiz yanlış bilginin bir sene sonra tekrar ortaya çıktığını da görüyoruz. Yani biz böyle, bunlar işte zombi içerikler diyoruz. Özellikle her sene, aynı hafta, aynı gün e, tekrar dolaşan, tekrar dolaşıma giren içeriklerle karşılaşabiliyoruz. Bunlardan biri işte yine ağustos başında e, yayınla, tekrar yayılan. Burç takvimi değişti, nasıl açıkladı gibi haberler. Biz teyit kurduğumuz 2016'dan beri her sene Ağustos ayının başında kesinlikle bu haber tekrar yayınlanıyor. Yanlış haber. Dolayısıyla bazı de böyle zombi yani. Gerçekten vursan da ölmüyor. Böyle tamam. genel olarak evet. böyle bir zorluk şeyi sayabilirim belki. Teşekkür ederim hocam. Bu arada e, şimdi bahsettiniz WhatsApp'tan vesaire bahsettiniz. Benim e, 2020 senesinde sizin düzenlemiş olduğunuz faktörüde sizin tarafınızdan ortaya atılan bir e, hikaye vardı. Bu hikayede siz de aslında pek çok yerde e, dile getirdiniz. Bir hı hı. E, Ankara'daki bombalı saldırıda terörist olarak, canlı bomba olarak e, ithaf edilen bir kadının macerasıyla alakalı olarak. Dilerseniz hı hı. bunu bizler paylaşır mısınız? E, olur tabi, anlatayım. Bu benim e, teyiti kurmama vesile olan e, bir hikaye aslında. E, 2016'da Güven Park'ta e, bir e, bombalı saldırı olmuştu. E, o, Ankara'da bombalı saldırının arkasından böyle birkaç hafta geçtikten sonra WhatsApp gruplarında bir kadın fotoğrafı paylaşılmaya başlandı ve dendi işte e, bu kadın canlı bomba şu anda Ankara'nın e, Etlik bölgesinde olduğu tahmin ediliyor. Polis arıyor. Eğer görürseniz ihbar edin diye bir e, kadın fotoğrafı. Bu kadın fotoğrafını gören endişeli bir vatandaş. Otobüs durağında, otobüs beklerken e, o fotoğrafa benzettiği bir yolcunun e, arkadan fotoğrafını çekiyor cep telefonuyla. E, kapşonu takılı bir böyle kapşonunu kapatmış bir kadının yandan ve arkadan çekilmiş fotoğrafları e, var. E, bu fotoğraflar WhatsApp'ta tekrar dolaşılmaya başlamış. İşte Canlı bomba bulunduğu Etlikte. İşte şurada dolmuşa biniyor, şurada otobüse biniyor diye tekrar dolaşılmaya başlanıyor. Ama tabii ki o kadın, izinsiz fotoğrafı çekilen kadın, terörist olduğu söylenerek fotoğrafı paylaşılan kadın değil. Milliyetin bakanlığına bağlı bir okulda çalışan öğretmen, devlet memuru. Kendi fotoğrafının, izinsiz çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığını görünce hemen o akşam emniyete gidiyor. Karakola gidiyor ve ifade veriyor. Diyor ki ben canlı bomba değilim. Yani ben e, burada yaşayan bir vatandaşım. İşte devlet memuruyum zaten. E, bunun üzerine hiç e, prosedür olmamasına rağmen e, ifade verdiği koltukta ifadesini alan polis memuru e, tam yüzünün görüleceği şekilde bir kez daha kadının fotoğrafını çekiyor. Hı hı. E, ve o polis karakolunda çekilmiş fotoğraf e, henüz e, bahsi geçen öğretmen evine varmadan ee, sosyal medyada canlı bomba yakalandı şu anda Etnik Karakolu'nda diye tekrar paylaşılmaya başlanıyor. Yani bu üzerine e, iki kez e, mağduriyet e, yapıştırılmış bir öğretmenin hikayesi e, benim için çok etkileyiciydi çünkü e, sosyal medyada yayılan bu hikayenin peşine düştüğümde gerçekten altından böyle bir e, manzara çıkması beni çok etkilemişti. E, hem e, endişeli vatandaşların böyle ihbarcılığa soyunup ee, sokakta herhangi birini e, fotoğrafını çekip sosyal medyada yanlış bilgiyle e, aynı, aynı e, göstermesi yani ilginç. Polis karakolunda çekilen fotoğrafın e, bir şekilde sosyal medyaya bu iddia ile düşüyor olmasının kendisi bile bence yeterince e, vahim, bir durum, vahim bir durum. Daha Aynen. sonrasında zaten e, Reyna saldırısı olduğunda e, benzer şekilde e, yanlış bilgiyle suçlanan e, birkaç e, Zannediyorsam Kırgızistan vatandaşı e, olmaları lazım. Türkiye'de yaşayan, yaşayan Türkiye'de esnaflık yapan e, ama e, işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir, birkaç arkadaşın e, pasaport kuyruğunda çekilmiş fotoğrafları e, medyada, sosyal medyada yayınlanmıştı. Nasıl medya bu kadar kolay yayılabiliyor? Bu da çok ilginçti. Yani arka arka bu tarz e, saldırılar patlamalardan sonra yaşanan yanlış bilgi krizleri Aslına bakarsanız bu e, işi yapmamızın e, en temel sebeplerinden biri oldu. Yani ortada büyük bir e, ne derler hem paylaşım ağı var hem de hala böyle yanlış bir argümanla paylaşım ağına e, eğer ki bir veri yüklenecek olursa bu paylaşım ağı o veri o kadar hızlı yayıyor ki bir anda işte e, dediğiniz üzere çok büyük bir e, bilgi kirliliğine sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca da çok farklı alanlarda bunun işte hatta en güvenebileceğimiz alan olan işte Emniyet Müdürlüğü'nde dahi böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ya ben bunun en büyük şeylerinden bir tanesini şu olarak görüyorum ne derler artık bireyler kendilerinin isimlerini, soyisimlerini isimlerini vermeden anonim bir şekilde bilgi paylaşımı yapabildikleri için bu tür paylaşımlarda bulunmaktan hiç çekinmiyorlar. Yani böyle bir güvenceleri olmaya başladı. Bu yüzden de etraf bu tür insanlarla dolu. Kimi siz zevk için dahi yanlış bilgi paylaştığına veya işte RT almak için, popülerlik kazanmak için yanlış bilgi paylaştığına eminim. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. O gün faktöri topluluğunda siz de anlatmıştınız. Bir şey yanlış olduğunda, bir postun yanlış olduğunu biliyorsun ve buna tepki gösteriyorsun. Bunu işte paylaşarak tepkini belli ediyorsun. Fakat aslında sen yine onun istediği şeyi yapıyorsun. Çünkü onu dolaşıma daha e, etkin bir şekilde sokuyorsun. Yani böyle bir durumla da karşılaşmak söz konusu. Bu olay tam anlamıyla nasıl gerçekleşiyor hocam? Hani yanlış bilgiyi e, paylaşarak, paylaşarak demeyeyim de ona işte duymuş olduğunuz bir e, duygu şeyi paylaşarak nasıl onu daha etkin bir şekilde dolaşıma sokuyorsunuz? Bunu bize aktarabilir misiniz? Yani spontane bir soru Şimdi olarak. bunun bunun çok farklı e, e, etkenleri var. Yani çok farklı faktörler var. E, yanlış bilginin dolaşıma girmesiyle alakalı. E, işte toplumsal bir boyutu var zaten meselenin. E, kutuplaşmaya dayalı bir sorun çoğunlukla. E, her kutupun karşı taraftaki e, kutbu toplumun diğer kesimini düşman ilan edercesine e, argümanlar üretmesi. Ve bu argümanların da çoğunlukla... E, herhangi bir bilimsel e, perspektife dayanmadan tamamen kişisel kanaatlerle ve e, çoğunlukla da çarpıtılmış dünya görüşleriyle e, oluşması. E, bu bir boyutu, e, toplumsal e, boyutu yani bunun tabii içinde ayrımcılık meselesi, yabancı korkusu e, gibi e, şeyler de sayılabilir. Evet, evet. e, Birçok etken var, diğeri sektörel bir mesele yani Özellikle haber medyasının içinde doğru bilginin bize ulaşmasını sağlayan kanalların, mecraların giderek azalmasına sebep olması açısından ciddi sıkıntı yaratan durumlar. Teknolojik bir tarafı var. Teknolojik tarafı şu, özellikle sosyal medya platformlarının devleşmiş olması ve onların belirlediği algoritmalar vasıtasıyla bizim artık bilgiyi tüketiyor olmamız. Ee, bu çok büyük oranda filtre balonlarına, işte yankı fansılarına evet. sebep oluyor. Dolayısıyla biz sadece görmek istediğimiz, bilgiyi tükettiğimiz sosyal ağlarda yaşıyoruz artık. Ee, i̇şin e, bu tarafı, troller, botlar da tabii bu kategorinin içinde sayılabilir. Ee, ve e, son olarak da psikolojik, yani daha doğrusu psikolojik doğru bir kelime değil belki ama bilissel bu. Nedir bu sorunlar? İşte e, kendimizi çok fazla bilgi, bilgi sahibi olmadığımız konularda e, e, uzman zannettiğimiz bir Dunning-Kruger e, sendromu e, söz konusu olabiliyor. E, zaman zaman confirmation bias dediğimiz, sadece düşündüğümüzü onaylayan kaynaklara, kanıtlara eğilim gösterme e, halimiz olabiliyor. Backfire effect dediğimiz, yine işte doğru bilgiyle karşılaştığımızda üzerine yıllarca e, birikim yaptığımız bilgiyi e, bir kenara koyamama, aksine o bilgiye daha fazla sarılma gibi bir eğilimimiz oluyor. Ee, bunun gibi aslında zihnimizin e, bilgi tüketirken bize oynadığı pek çok oyun var. E, safsataya mail etme, hatalara e, mail etme e, halimiz var. E, bu, bu Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda e, işin içinde tabii iletişimin kendisinin, insanlar arasındaki iletişimin kendisinin de e, insanlık tarihi içerisinde en yoğun ve en sıkı olduğu bir Dönemde olduğumuzu hatırladığımızda yanlış bilginin bu ortamda yeşermemesi için hiçbir sebep yok aslında. Yani. Çok normal. Dolayısıyla biz teyitte de çözüm geliştirirken hep bu perspektiften yaklaşıyoruz. O da şu, yani bu sistem seviyesinde bir sorun. Bu A kişisinin B kişisinin yanlış bilgi paylaştı evet. diye ya da A devletinin, B devletinin yaptığı propaganda nedeniyle oldu diye ee, bir durum söz konusu değil. Bu çok sistem seviyesinde ve her bir faktör, her bir farklı oyuncu burada. Bu yanlış bilgi sorununu körükleyebilecek ya da buna çözüm üretebilecek bir pozisyon tutuyor olabilir. Ee, ama içlerinden bir tanesini oyundan çıkardığınızda, yani artık bu devlet propaganda yapmıyor, bu devlet artık yanlış bilgi üretmiyor dediğinizde, yanlış bilgi sorunu ortadan kalkacak anlamına gelmiyor bu sorun ya da şu platform algoritmasını düzeltti bundan sonra yanlış bilgi yok demek yine mümkün değil tek bir sorun, tek bir kaynağı yok sorunun çok farklı kaynakları var e, farklı yerlerden besleniyor e, sistemin kendisinin ürettiği bir eee semptom Aslında sorun e, dolayısıyla e, Sistem seviyesinde bir müdahale için de işbirliği gerekiyor. İşbirliğini de sistem içerisinde farklı seviyelerde yerleştirmek e, gerek topluluk seviyesinde, işte internet kullanıcıları seviyesinde e, bir müdahale tasarlamak gerek e, biraz daha e, doğruluk doğrulama organizasyonlarının medya organizasyonlarının işbirliğiyle yapılabilecek biraz daha orta seviye büyüklükte bir müdahale tasarlamak gibi farklı farklı yerlerden cephe açmak gerekiyor bu sorunla savaşabilmek için. Bizim de aslında teyitte yaptığımız şey sizin de işte Factory programını diye bahsettiğiniz, Hı -hı. geçen sene katıldığınız program geçen sene de değil gerçi bu sene, sene pandemi araya girince Aynen, e, çok... pandemi girince sanki çok uzakta kalmış gibi oldu. <gülüyor> e, Şubat'taydı gerçekten yani hala bir araya gelebildiğimiz bir dönemde. E, bu program örneğin Yapmak istediğimiz şey böyle bir programla. Yanlış Hı -hı. bilgi sorununu sadece tek başımıza biz çözemeyiz. Hı -hı. Teyit çözemez. Bu çünkü çok katmanlı bir sorun. E, farklı oyunculara, farklı aktörlere ihtiyacımız var bizim e, evet. burada. E, biz o zaman e, Factory gibi bir program e, geliştirelim. Bir kuluçka programı olsun bu. Hı -hı. Bu kuluçka programıyla Hı -hı. bu soruna çözüm üretmek isteyen... E, aktörleri güçlendirmeye çalışalım. Onlara stratejik planlama desteği verelim. Onlara finansal destek verelim. Ofis kullanabilecekleri bir alan sağlayalım gibi e, bir e, perspektifle Factor programını hayata geçirdik ve devam ediyoruz. Şu anda da e, iki ekip var e, Kuluçko programının içerisinde. Turnusol, Turnusol ve Gepetto. Gepetto evet. e, i̇kisi de e, farklı teknolojiler kullanarak doğru bilginin yaygınlaştırılması için araçlar üretiyorlar. Okay. Şu anda onlarla aralık sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Onların hazırladıkları ürün ve hizmetlerin kullanılabilir hale gelmesi için onlarla birlikte çalışıyor olacağız. Mm -hmm. Yani neden yanlış bilgi paylaşımında bulunuruzdan buraya geldik. Mm -hmm. Yanlış bilgi paylaşımında bulunmanın dediğim gibi çok fazla sebebi var. Ama yapılması gereken şey Bunlardan sadece birine odaklanmak ya da birini günah keçisi ilan etmek değil. Sorunu çok daha çok boyutlu ve çok katmanlı olduğunu hatırlayarak anlamaya çalışmak. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederim bu vermiş olduğunuz hem e, temel sorumuza hem de daha sonrasında sormuş olduğumuz spontane sorulara. Şimdi dilerseniz e, ben o temel omurgamızı oluşturan sorulardan devam etmek istiyorum ki yine üzerinde muhtemelen spontane sorular da yer alacaktır. Şimdi hocam. Ee, doğru bilgiye e, ulaşmak için e, bazı kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bizler de bilim iletişim platformu olduğumuz için bu kaynaklar arasındaki bilimsel kaynakların e, rolünün ne olduğunu, bilimsel kaynağın neden bu kadar önemli olduğunu sizin e, hali hazırda teyitlemiş olduğunuz içeriklerde bu bilimsel kaynağın işte dediğim gibi rolünün ne olduğunu sizlerden bizzat öğrenmek istiyoruz. Yani Bilimsel verinin kullanım alanı nedir sizin çalışmalarınızda, doğrulama çalışmalarınızda? Bunu öğrenmek istiyorum. Ya Özellikle bu soruyu belki pandemiden işte COVID-19'dan hareketle cevaplayabilirim. Çok güncel hmm. bir örnek olduğu için. E, tabii aslında bizim bu konuyla alakalı çalışmalarımız biraz daha geriye gidiyor. Yayınlanan Türkiye'de de en çok satanlar listesine giren bir e, kitabı e, incelemiştik. Şimdi ismini vermiyorum. Ee, bu kitap <gülüyor> tamamen aşı karşıtı iddialar, kompetörleriyle dolu ve <gülüyor> Türkiye'de uzun süre en çok satanlar listesinin başında e, yer alan kitaplardan biriydi. E, biz o kitabı satır satır inceleyerek e, içinde e, doğru olmayan bilgileri tespit edip e, Salgın Var isminde bir e, yayın yaptık. Bu Salgın Var ismi e, Covid-19'dan önce belirlenmiş bir isimdi. Buradaki kastımız da yanlış bilgi salgınıydı aslında. Biz yanlış bilgi sirkülasyonunu, bir e, virüsün sirkülasyonuna benzetiyorduk zaten her zaman. Hmm. E, yani salgınla kastettiğimiz yanlış bilgi salgınıyken birden e, kendimizi gerçek bir salgının ortasında bulmuş olduk bu çalışmayı yaparken. Hmm. E, her neyse yani orada da e, perspektifimiz pandemi boyunca da perspektifimiz hep şu oldu. E, bilim, bilimsel bilgi değişebilir. Yani e, bir teyit organizasyonunun e, aklındaki metodolojisindeki kaynak mantığıyla her zaman örtüşüyor diyemem bilimsel bilgi için. Çünkü biz e, ge, doğru bilginin e, yani daha doğrusu gerçeğin e, bilgisinin en doğru olduğu noktaya yaklaşmaya çalışıyoruz. E, bilimsel bilgi de muhakkak e, böyle bir perspektif taşıyor fakat bilimsel bilginin hiçbir zaman %100 doğru olmak gibi bir İddiası yok. Yani bilimsel bilgi Hı -hı. her zaman yanlışlanabileceğini e, kabul ederek ilerliyor. Kanka, e, bugün bizim doğru dediğimiz şeyin aynen. yarın çürütülme, aynen çürütülme ihtimali e, var her zaman. E, dolayısıyla e, bilimsel bilgiyle çalışırken bir kere bunu akılda tutuyoruz. E, ama tabii ki e, biz metodolojimizde de bunu açıkça e, belirtiyoruz. Bizim için şu anda bugün e, doğru ya da yanlış dememize Yer olacak, bunu kanıtlayacak kaynak neyse biz onun sözcülüğünü yapma zorundayız. Bu bilgi değişirse, bu bilimsel bilgi 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 10 yıl sonra değişirse biz de analizimizi düzeltebiliriz. Ve düzeltmeliyiz zaten, düzeltmekte zorundayız. yani bu, düzeltkinizdir bunun bir örneği de var yanlış hatırlamıyorsam. İlk uygunduğunuz e, yıllarda. Yani, Evet, bu, bu tarz şeyler zaman zaman oluyor. Bunları zaten e, metodolojimiz ve düzeltme politikamız gereği her zaman kullanıcıyla ilk duyuruyu yaptığımız kadar yüksek sesle paylaşma sorumluluğumuz var. Ve bunu da yapıyoruz zaten. E, eğer dayandığımız kanıtlarda bir değişiklik olursa bunu neden olduğunu, nasıl olduğunu açıklayarak e, analiz sonucunu etkileyen e, bir durumsa özellikle bunu belirterek, e, ...yayınlıyoruz tekrar e, kullanıcılara, takipçilerimize e, duyuruyoruz. E, dolayısıyla bilimsel bilginin, Teyit'in yaptığı işteki e, rolü e, çok e, önemli. Her zaman e, bizim rotamızın dönük olduğu bir yer bilimsel bilgi. Ama her zaman akılda da tuttuğumuz şey, e, onun e, %100 bir. doğruluk hı hı. E, iddiasının olmadığı. Evet. Peki Öğlen, yine buna paralel bir şekilde bilimsel veriyi elde etmek için hangi kişi ve kurumlarla birlikte çalışıyorsunuz veya bu kurumlarla zaten hala hazırda bir ortaklığınız var mı yani bir üst seviyede bir birlikteliğiniz söz konusu mu? David Olt için açıkçası bu konu bizim için şöyle hangi konu olduğuyla alakalı tabii ki yani hı hı. bilimsel bilgi derken de bu böyle tek başına bir bütün değil hı hı. farklı uzmanlık alanları farklı e, disiplinler, disiplinler hı hı. aynen farklı disiplinlerdeki uzmanlıklar e, ayrık düşebilir yani. Her zaman e, kendisine uzman ya da doktor diyen yani insanın e, söylediği her şey doğru olacak ya da tüm disiplinler hakkında tüm e, bilimsel bilgiye haiz olacak anlamına gelmiyor. E, dolayısıyla biz burada e, belli bir iddiada kiminle çalışılması gerekiyorsa, kiminle Görüşülmesi, kimden yorum alınması, kimin bilimsel çalışmalarına bakılması gerekiyorsa ona göre e, bir e, araştırma e, yolu çiziyoruz. E, fakat burada genel olarak birlikte e, COVID-19 döneminde özellikle Dünya Sağlık Örgütü çok e, fazla e, görüşmemiz oldu. yani gö Hem görüşme düzeyinde hem de onların yayınladıkları materyalleri kaynağında. baz alma. Evet, Hı. yani doğrudan onların yayınladığı materyaller, onların açıklamaları bizim için zaten ciddi anlamda çapa niteliğindeydi. Çünkü böyle bir konuda zaten Dünya Sağlık Örgütü tüm alandaki tüm bilgiye haiz olduğu ve onu topladığı için en doğru yer en doğru kaynak Dünya Sağlık Örgütü'ydü. Diğer yandan tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını ve onların yayınladıkları verileri de baz aldık. Diğer yandan Klinik gibi organizasyonlara işte Türk Tabipler Birliği gibi organizasyonlarla da görüştük. Onlarla da çalıştık. Benzer şekilde mesela bu salgın var çalışmasında Türk Psikiyatri Derneği ile birlikte e, çalıştık. Yine TTB ile birlikte çalıştık. Tüm bunların arasında Evrim Ağacı her zaman bizim e, en önemli partnerlerimizden biri. E, çünkü Evrim Acı da çok e, teyitin değerlerini e, e, aynı şekilde kendisine e, ilki Aynen. olarak benimsemiş organizasyonlardan e, dolayısıyla ve onların da topluluk yaklaşımı e, bizimkiyle çok e, benzer. E, dolayısıyla evrim ağacıyla her zaman e, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Aynı şekilde Yalan Sabah gibi bizden Hı. çok önceden beri bu işi bir şekilde yapmaya çalışan gönüllü gruplarla e, çalıştığımız da oluyor. E, dolayısıyla Hı. iddianın kendisine göre değişmekle birlikte e, bu gruplarla her zaman bir destek teması içinde hareket ettiğimizi söyleyeyim. Yani burada hiç kimse hmm. teknik içinde hiç kimse kendi başına bir karar almıyor. Bu bilimsel e, bilgi e, bu e, bu bilgi bu iddia doğrudur yanlıştır derken özellikle bilimsel bilgi tarafından bakılması gereken meselelerde mutlaka e, dayanak arıyoruz kaynak arıyoruz ve bunların da tabii ki şunu da söylemek gerekiyor her bilimsel bilgiyim diyen e, makalede e, bilimsel bilgi olacak anlamına da gelmiyor bu. E, yayınlanan araştırmaların, çalışmaların metodolojisini incelemek, e, güvenilir yerlerde yayınlanıp yayınlanmadıklarını kontrol etmek, e, yayınlayan kişinin, yayım yapan kişinin e, bu alanın uzmanı olduğunu kontrol etmek e, veya e, makalenin e, işte belki burada tekrar etmiş olmak e, önemli e, bilimsel bilgiyim e, diye gözüken her makalede e, gerçek olacak anlamına gelmiyor ya aynen öyle hani ben bir biyolog olarak küçük bir belki bir örnek verebilirim özellikle ve özellikle bu evrimsel biyoloji alanındaki makalelerin çok büyük bir kısmı hani yanlış diye tabir edilebileceğim kaynaklardan referans alınaraktan veya yanlış orijin noktalarından yanlış çıkış noktalarından elde edilen verilerle hazırlanmış makaleler çeşitli işte evrim karşıtları olarak düşünebilirsiniz o yüzden dediğiniz üzere Makale dahi olsa, doyu numarası dahi olsa e, yine de yanlış bilgi barındırabiliyor. Sizin dediğiniz gibi hem Evrim Ağacı hem de çeşitli bilimsel platformlar bu konuda oldukça e, kaynak göstermeye yönelik çok büyük hareketliliğe sahip. Bizler de Gelecek Bilim'de e, ailesi olarak kaynak göster hareketliliğine e, sahibiz. Yani biz de ne yapıyoruz? Aynı tıpkı Evrim Ağacı'nda olduğu gibi bir makale yayınlıyoruz ve makalemizin altında mutlaka ve mutlaka kaynak kısmını barındırmaya çalışıyoruz ki sizin gibi organizasyonlara da bir nevi bu anlamda destek olabilmek kullanıcıyı da düzgün doğru bilgiyle karşılaştırabilmek adına. Şimdi Olabilir. hocam geçen e, yani daha doğrusu az önce filtre balonlarından bahsettik. Yani kişinin kendi konfor ortamından çıkmayıp sürekli olarak aynı düşüncelerle sürekli olarak karşılaştığı bir ortam yani karşı düşünceleri pek fazla içinde barındırmayan bir ortam. Peki bu filtre balonları Bilimsel veri dediğimiz yani nereden baksanız en güçlü veri türlerinden biri olan bu e, bilimsel bilginin dahi değerini, önemini sarsabilecek e, konuma gelebilir mi? Geldiğini düşünüyorum ben kendim bizzat. Peki geldiğini e, geldiyse kişi neden doğru bilgiye, neden bu e, bilimsel veriye inanma ihtiyacı duymuyor? İki kısımda da inceleyebiliriz bu soruyu. Ya çok kolay bir e, cevabı, çok kolay e, bir soru değil. E, ben Aynen. en azından burada bu konudaki düşüncelerimi, gözlemlerimi belki aktarabilirim. E, ya yani çok farklı sebepleri var tabii. Yine en baştaki e, gibi e, filtre balonu diye şimdi biz bunu böyle kavramlaştırıyoruz ama bu bildiğimiz arkadaş, eş, dost yani. Ve eşinizin, dostunuzun, evet. arkadaşınızın <gülüyor> e, söylediği şey her zaman e, yani hiç hayatınızda karşı karşı Hmm. Gelecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Hmm. Hmm. Bir arkadaşım söylediğinden daha önemli olamaz muhtemelen diye düşünüyorum insan ihtiyaçları için. Dolayısıyla burada bu arkadaşımın... Arkadaşlık, eş, eşlik, dostluk meselesine akıda lazım. Yani bitre balonları deyince çok yabancı bir şeyden bahsetmiyoruz. Ee, genelde eşimizin, dostumuzun söylediği şeyden bahsediyoruz. Ee, sosyal çevre önemli. Yani bu eş dost dediğimizde insan dışlanmaktan korkan ve mümkün olduğunca evet. sosyal çevresiyle e, aynı düşüncelerde eşitlenmeye çalışan bir canlı. Eğer hmm. et, et, etrafımızdaki insanlar e, genel olarak e, bilimsel bilgiyle çok hemhal olmaya peşine değilse, bir burayı kendisinden uzak tutmaya çalışıyorsa, o sosyal çevrede hayatta kalabilmek için gidip yani bilimsel bilginin peşine düşmezsiniz. Arkadaşlarınızın hmm. ve o sosyal çevrenin düşünceleriyle kendinizi çok hızlı bir şekilde eşitlemeye çalışırsınız ki topluluk topluluk içinde adapte olup hayatta kalın. Bu bir diğer sebep. Bir başka sebep genel olarak yine e, sadece Türkiye'de değil bu arada tüm dünyada kurumlara duyulan güvende bir azalma e, olması. Kurumlara, uzmanlara, entelektüellere e, duyulan güvendeki azalma o da çok büyük anlamda yine bir aldatılmış duyu, aldatılmışlık duygusuyla, hak yenme e, hissiyle, adaletsizlik hissiyle e, yan yana e, atbaşı giden bir konu. Ee, bu kadar güvensizlik ortamının içerisinde de e, araya komple işte ya da aşı karşıtlığının, evrim karşıtlığının sızması çok normal. Çok söylediklerim birer çatlak yaratıyor. Yani bizim savunma e, hatlarımızda e, bu tarz yanıltıcı bilgilere, bu tarz e, bizi e, yanlış karar almaya iten e, bilgilere karşı savunma hattında bir toparlanma olabileceğine e, inanıyorum. E, en azından daha da büyümeyeceğine inanıyorum diyeyim. Yani bu, bu aşı karşıtlığının ya da bilimsel bilgi karşıtlığı meselesinin. E, tabii burada şeyi de söylemek lazım. Yani bu sadece e, aşı karşıtlığının, bilimsel bilgi karşıtlığının meselesi de değil. Bu e, bir yandan bilimsel bilgiyi üreten insanların da meselesi. Onların kurduğu iletişim yönteminin e, aksaklıklarını, sorunlarını da bize böyle bağıran bir mesele. Ee, hı hı. tepeden, böyle fildişi kulelerden halkımıza seslenen evet. e, otoriteler olmaktan çıkıp gerçekten e, bu tarz mesela sizin yaptığınız bir platformlar gelecek bir evrim acı gibi platformlar aracılığıyla böyle çalışmalar aracılığıyla daha fazla insana e, daha anlaşılır düzeyde bir iletişimle e, bu bilginin aktarılması çabasını geri plana itilmemesi gerektiğini aslında evet. gösteriyor bize e, bu yaşananlar. Ee, ve biz bunun benzerini bu arada şeyde yaşamıştık, yani onu da hemen söyleyebilirim. Salgın var çalışmasını yaparken e, birçok aktöre gittik yani bu alanda çalış, çalışan ya da bizimle çalışabileceğini düşündüğümüz. Dedik ki biz bu kitabı incelemek istiyoruz, beraber yapalım, yani bize destek olun. E, birlikte bunların üzerinde, bu metinlerin üzerine birlikte çalışalım. Aksaklık yaşanmasın, e, her şey yerli yerine otursun, bilimsel kaynakları siz incelemekte daha mahirsiniz gibi. E, i̇smini şimdi vermeyeceğim organizasyonlara gittik. E, bu organizasyonların bir kısmından aldığımız geri dönüş, ya bunlarla mı uğraşıyorsunuz yönündeydi? Yani e, neden bunlarla uğraşıyorsunuz? Bunlar zaten e, ahmaklık e, ve bunlar üzerine zaman harcamak tamamen e, işte enayi işi gibi bakılıyor. Zaman kaybı, bilmiyorum. aynen. Zaman kaybı. Yani, okey, an anlıyorum bu, da bu, yani YouTube. bunu okuyan. Evet, bunu okuyan binlerce milyonlarca insan var ve insanlar hayatlarını burada bu kitapta yazan yanlış bilgilere göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Evet. Tabii ki buna zaman ayıracağız. Yani buna zaman ayırmayacağız da neye zaman ayıracağız hatta. Dolayısıyla bu bakış açısının kendisi de ortamı aşı karşıtlığına, evrim karşıtlığına ya da bilimsel bilgi reddine inanan bu insanların yaşayabileceği bir ortama haline getiriyor, Hı -hı. hale getiriyor. Dolayısıyla burada burası tek yönlü bir çaba olmayacak. Yani aşı karşıtları artık aşıya karşıt olmayı bıraksınlar, ve aşı çocukların aşılatsınlar öyle değil yani belli bir inancı sahiplenen, belli bir dünya görüşü sahiplenen her iki e, grupta da kutuplaşma ortaya çıkabiliyor. Ki aşı karşıtlığıyla alakalı durumda e, bunlardan e, bunların, bunlara verilebilecek en iyi örneklerden biri aşı karşıtlarını e, diğer grupla bir araya getirmek mümkün değil. Oturamazsınız hmm. masada. Ama bu sadece aşı da sorunu değil. Aşının faydalı olduğunu anlatması gereken insanların da sorunu. Diyalog ortamının aynen, aynen. olmaması kısmı... en büyük sorunu. Çok çok çok ama çok katılıyorum hocam. Çünkü sizin de bahsettiğiniz üzere gelecek bilimde ve evrim ağacı gibi bilim iletişim platformlarının aslında en büyük yüklendiği sorumluluk bu. Evet bir taraf bir şey yapmıyor diye siz de bir şey yapmazsanız gerçekten bu işin içerisinden çıkılmaz ve dediğiniz konularda siz de katkıda bulunmuş, siz de zemin hazırlamış olursunuz. Madem bundan şikayet etsin, o zaman elini taşın altına atman gerekiyor ki bugün bizim de burada nacizane yapmaya çalıştığımız şey bu umarım ki başarılı olabiliyoruzdur. Şimdi hocam bir yandan sözünüzü kesmiş gibi oldum. Çok özür dilerim. Şey demek istiyorum. Mesela aşı karşıtlığı dendiğinde ve aynı zamanda korona döneminde de bu çok söz konusu oldu. Ve siz de bahsettiğiniz kompratörde. Bizim halkımız... Bu son dönemlerde komplo bir sempatik bakmaya, bir sıcak bakmaya başladı. İşte aşı kartışı olması arkadaki çeşitli firmaların yüksek meblalarda paralar kazanmasından dolayı aslında aşılar tam anlamıyla bir işe yaramıyor veya o kadar önemli değil. İşte koronavirüs bir bahane 5G teknolojisinden dolayı işte bir geçsin yapmış olduğu bir şey vesaire vesaire. İnsanların bu komple teorisine bu kadar sempatik yaklaşmalarının sebebine Bunu hı hı. sizlerden öğrenebiliriz Elbette ki yanlış bilgiye benzer bir e, tabloyla, benzer bir cevapla da karşılaşabiliriz ama hı hı. yine de komple teorilerinin bu durumdaki yerinin biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Tabii komple teorileri yanlış ancak alet edip e, işte hı hı. E, aşı firmaların, ilaç firmalarının Aşılardan ha. çok yüksek meblağlar kazandığı, bu yüzden de aşıların bir işe yaramadığı gibi de arasında neden sonuç ilişkisi olmayan, bir nedensellik olmayan iki iddianın yan yana getirilip işte iyi ki, e, sadece Türkiye'de değil tabii ki, tüm dünyada yaşanan e, bir e, durum bu. Ama Türkiye'de çoğu uzakletörlerine bir eğilim olduğunu söylemek lazım. E, ya yani, insan e, bize musallat oldu. Ve evlere kapanmamıza sebep oldu. İşte ekonomiyi gerçekten ciddi anlamda etkiledi. E, ve e, bunun nedenine dair e, bizim anlayamadığımız bir şeyler var. İşte hayvandan geçiyor deniyor. E, o hayvandan bu hayvana geçti, mutasyona uğradı falan. Yani hiç göremedi, e, belirsiz olan şeyden kaçınmayı sever. E, belirgin olmasını ister hayatında yaşanan her şeyin. Çünkü neden sonuç bağlantısını kur kurabilecek kadar uzaktan bakamıyoruz hayatımıza ya da dünyaya. Bu olayın sebebi şu demek istiyoruz her zaman. Hı. Ama bunu söyleyebilmek neredeyse e, çoğu zaman da imkansız. E, komplo teorileri bize bunu sağlıyor. Komplo teorileri bizim olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde görebilmemizi sağlıyor. E, tesadüf yok yani komplo teorilerinde bildiğiniz gibi. E, Rastgeleli bir bağlamada açıklamaya çalışıyorlar aynı zamanda. Özürüm, Aynen öyle özürüm. yani Aynen. E, bir, burada e, yani çok kompetörlüsü birbirini de yanlışlayan e, sallarda bulunur aslında Edersiz, evet. ve e, yine de kompetörlüsün sağlığı bağlantılar kurulduğunu biliyoruz ama öyle ya da böyle bir neden-sonuç ilişkisi kuruyor mu kuruyor ve bizim olayları anlamamızı, belirsizlikten çıkmamızı e, kolaylaştırıyor mu? Evet. E, dolayısıyla bu kadar yayılması da e, bundan dolayı. Hı -hı. Ee, nasıl kurtulacağız? Ee, yine mesele eleştirel düşünceye geliyor. Yani eleştirel düşünce alışkanlığını yaygınlaştırmadan, e, neden sonuç ilişkilerini anlayamayacağımızı fark etmeden ya da e, neden sonuç ilişkilerinde mutlaka rastgelelilik olduğunu, dünyanın üzerine kurulu olan şeyin tamamen bir rastgelelik rastgelelilik söyleyemediğim kelime <gülüyor> rastgelelik olduğunu e, anlayarak bundan e, ancak çıkabiliriz gibi geliyor bana. Onun dışında konfetörleri bu işlevi görmeye devam eder yoksa yani. Evet, teşekkür ederim hocam. Açıklamalarınızdan dolayı şimdi... Neden? Bu ilkeler kılavuzunun belirlediği temel prensiplere uyup uymadığımız her sene bağımsız hızmanlar insanların doğruya ulaşabilecekleri yöntemleri, araçları sunan bir yer olarak görüyoruz kendimizi. Dolayısıyla etrafımızdaki topluluğu bu anlamda yeterince geliştirebildiysek onların bizim teyit etmesini de sağlamışız demektir. Yani aslında mevzu şuraya dönüp dolaşıp geliyor. Bu soru ortadan kalkıp teyit topluluğu, teyit'i ciddi anlamda teyit edecek mekanizmaları geliştirdiği zaman aslında biz de amacımıza ulaşmış noktaya gelmiş oluyoruz. Bu, bu sorunun kendisi bizim için sosyal etki meselesi aslında. Aynen. Çok, çok çok teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam, e, Cevdet hocam da yayınımıza katıldı. Dilerseniz onu da davet edeyim. Çünkü onun da e, yayınımızın sonunda çok güzel bir sorusu var. Ama nispeten birazcık uzun bir soru. Dilerseniz bu soruyu bizzat kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz Cevdet hocam. Hoş bulduk. Yayınımıza e, Zoom Bombing vardı. Şimdi yayın Bombing yaparak aradan <gülüyor> da girdim. E, benim sorum şeyle ilgiliydi. Yani aslında e, teyit, ork ve benzeri kuruluşlar, e, yani ortada bir yangın var ve teyit, ork ve benzeri kuruluşlar burada belli konularda e, bilgileri düzeltmeye uğraşıyor. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani e, yaptığınız işlerin, çok güzel işler yapıyorsunuz ama benzer organizasyonların böyle e, bir kova su döktüğünü mü e, düşünüyorsunuz? Yoksa aslında böyle organizasyonlar yaygınlaştıkça e, i̇nsanlarda toplu bir düşünce değişikliği mi yaratacak? Yani oradaki görüşünüz nedir? Ee, şöyle post-truth bunu... yangınından bahsediyoruz. Aynı evet. şey. İzleyiciler için söyleyeyim. Biraz üstü kapalı gibi olmuş oldu. Post-truth yangınından söz ediyoruz hocam. Buna dair aslında Factory programımızı konuştuğumuz kısımda e, elimden geldiğince bir çerçeve çizmeye çalıştım. E, evet Hı. bir yangın var. Bu yangını körükleyen de çok farklı e, etkenler sebep. Çok önemli bir yerde aslında gitti ama ben kısaca şunu söyleyeyim. Ee, daha öncesinde e, konuştuğumuz üzere Faktör 2020 kısmında e, Ostrut'un bu işte yapmış oldukları çalışmalara yönelik aslında bireylerin de kendilerini geliştirip şüphe kaslarını geliştirip bu yangın dediğimiz Ostrut yangınına yalan bilgiyle e, karşı karşıya gelme yangınına hep birlikte Hareket edebilmeyi aslında bireylere öğretmeye çalışıyordu. Atakan hocamız ve Atakan hocamızın işte kurmuş olduğu teyit gibi kuruluşlar. Bu yüzden de bu etkinin olabildiğince bir kuruma bağlı olmasından ziyade bireylere verilecek olan bir eğitim ile bireylere düzenlenecek olan bir etkinlik ile herkesin tabiri caizse bir kovası dökmesini, herkesin tabiri caizse bu yangına bir e, üfleme ile artık e, son verebilmesini sağlıyordu. Atakan hocam burada mısınız? Evet Atakon Hocam. Düştünüz. Ben kısa bir o Faktör 2020'dekini anlattım sizin yerinize ama dilerseniz lütfen devam edin hocam. E, merhaba. Geldim mi şu anda bilmiyorum. E, ama kaldığım Beğendim yerden mi bir devam ediyorum Yok. Başı alırsanız çok iyi olur. Baştan itibaren yok. Tamam. Tamam. O zaman tekrar başlayayım. Yine sana posturçular Peki, internetine anlattığım anlattığım kısmı bir Kısmında Biraz özetlemeye çerçevelemeye çalıştım. Ee, evet. Ya şu anda çok iyi bir balansın olduğu yerde değilim gerçekten. Ee, o yüzden gidiyor olabilir. Ee, kusura bakmayın bu sorun için. Ee, yani şunu, şunu söylemek lazım. Evet yangına e, su döküyoruz. Ee, bir pekçeking organizasyonu yangına bir kova su döküyor. Bir tanesi daha geldiğinde iki kova su döküyoruz demektir. Ee, ama e, biz bizim perspektifimiz, bizim yaklaşımımız e, o yangına kova kova su dökecek e, ortamı sağlamak. Gelip oraya kovaları dizmek. Gelip oraya su kanalını çekmek. Dolayısıyla birlikte bu yangına müdahale edebileceğimiz bir ortam yaratmaya çalışmak. Biz de çok net bir şekilde şunun farkındayız. Tek başına keyif bu sorunu köklü köklüden böyle çözemez yani. Bu sorun çok sistemsel bir sorun. Sistemin farklı yerlerine müdahaleler gerektiren bir sorun. Dolayısıyla farklı aktörlerin de burada sorumluluk alabileceği bir ortam yaratmamız gerekiyor. Bir ekosistem yaratmamız gerekiyor. Farklı aktörler, farklı çözümler geliştirdikçe biz onları destekleyeceğimizin vaadini, ve, e, vaadini zaten veriyorduk. Şimdi artık onu doğrudan hayata da geçiriyoruz. Hı hı. Her türlü network desteğini de sağlıyoruz. finansal destekle de sağlıyoruz. Birlikte çalışacağımız işbirliği olanaklarını da yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burası e, kesinlikle e, bu yayında altını birkaç kere çizdiğim e, gibi. Tekel olmaya çalışan, doğruluk üzerinde kontrol kurmaya çalışan ya da bu sorunu tek başıma çözerim gibi dev iddiaları olan bir yer değil. Burası sadece sorunun çözümüne bir parça daha katkı sunmaya çalışan bir yer ve bunun ötesinde de katkı sunmak isteyenleri destekleyen bir yer. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ederim hocam programımıza katıldığınız için. Ee, bu e, oldukça ne derler? Postmodernizmin etkisinde olan ülkemizde böyle önemli bir iş yaptığınız için hem kendim adına hem çevre adına hem de e, daha da skalayı genişleterek böyle ülkem adına size çok çok teşekkür ederim. Şu anki e, durumunuzu hani bir kullanıcınız olarak bir e, bu işte paylaşımlarınızdan etkilenen bir birey olarak çok çok e, sevgiyle takip ediyorum aynı zamanda saygıyla takip ediyorum çünkü metodolojinizi çok seviyorum çünkü sağlam temeller üzerine oturtulmuş bu yüzden dediğim gibi sonsuz teşekkür ediyorum hem size hem ekip arkadaşlarınıza yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim Atakan hocam sizin eklemek istediğiniz son bir şey var mı? O gelene kadar ben de Gelecek Birliğimde ailesi adına teşekkür ederim. bir yayın oldu ee... donup durdum <gülüyor> bu yayında kusura bakmayın önemli Yine doldunuz. <gülüyor> Biz bunları editte hallederiz. Çok Aynen teşekkür hocam. ederek Biz bitirmiş olduk. Okey o zaman teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz hocam. Umarım ki e, bizim seslerimiz size ulaşmıştır. Umarım ki teşekkürlerimiz size ve ekip arkadaşlarınıza ulaşmıştır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diliyoruz hocam. İyi günlerlerim. <gülüyor> Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.